Diyarız genel Türkiye'nin tarafsız an haber bilgilerine karşınızdayız. Ben Enes Ömer Tarık Yılmaz'la tarik haberin ortak alman haber, haber başlıyor. Yaklaşık 20-14'e kadar bu ekranlarda günlüğüne şu gelişmeleri gelişmeyi paylaşacağız efendim. An haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle belirt alacak olursak. Sosyal cep tarik haber, pinterest tarik haber, ilham tarik haber, tiktok tarik haber, facebook tarik haber, LinkedIn, tarik haber, yay tarik haber, tumblr tarik haber, Instagram tarih haber, Twitter e tarih haber, Reddit, Crown Type 73, YouTube tarih haber, TV ve TV ve TV masraflarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanalımızı tanıtacak olursak, bir olayda da yayındayız değerli isteyenler. İlk olay kanalımız Tarık Haber TV'den izlere ulaşabilirsiniz. canlı yayında yayında youtube canlı yayın kanalımız Tar haber yürem üzere ulaşabilirsiniz kirey animistik kanalımız sarka backing damage'e ulaşabilir istiyoruz. Twitch'te de ayrıca neden olayda yayındayız. Twitch kanalımız, tarık haber tv'lerimize ulaşabilirsiniz. Ayrıyetten neden olayda da gelmediniz? Twitter yani Twitter'da e, Sohbet odaları var biliyorsunuz Twitter'da yayındayız Kanallarımıza davet ediyoruz İlk haberimizle geçiyoruz. 14'e kadar değerli dostlar. oldu kaza sırasında konserde miydi? Tartışma yaratan iddialardan sonra yeni fotoğraf ortaya çıktı değerli yerine. Ekrem İmamoğlu avuçlardaki metrobüs kaza sırasında konserde miydi? Tartışma yaratan iddialardan sonra yeni fotoğraf ortaya çıktı. 9 Eylül'de İstanbul avuculara meydana gelen ve 112 kişinin yaralandığı metrobüs kazasının ardından bir süre İstanbul Uyuş ve Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama gelmemesi, sosyal medya İmamoğlu'nun nerede olduğuyla ilgili soruları sorulmasına neden olmuştu. Konserli olduğuna da yönelik iddialar da ortaya atılmıştı. Ancak İmamoğlu'nun metrobüs kazasının gerçekleştiği andan ilk açıklamasını yaptığı gece yarısına kadar olan sürede nerede olduğu ortaya çıktı işte detaylar. Haber. Güncel. Ekrem İmamoğlu, avcılardaki metrobüs kazası sırasında konserde miydi? Tartışma yaratan iddialardan sonra yeni fotoğraf ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu, avcılardaki metrobüs kazası sırasında konserde miydi? Tartışma yaratan iddialardan sonra yeni fotoğraf ortaya çıktı. 9 Eylül'de İstanbul avcılarda meydana gelen ve 117 kişinin yaralandığı metrobüs kazasının ardından bir süre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmanoğlu'ndan açıklama gelmemesi, sosyal medyada İmanoğlu'nun nerede olduğuyla ilgili soruların sorulmasına neden olmuştu. Konserde olduğuna yönelik iddialar da ortaya atılmıştı. Ancak İmanoğlu'nun metrobüs kazasının gerçekleştiği andan ilk açıklamasını yaptığı gece yarısına kadar olan sürede nerede olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar. 9 Eylül'de akşam saatlerinde İstanbul avcılarda feci bir metrobüs kazası meydana gelmişti. İki metrobüsün kafa kafaya çarpışmasının ardından iki metrobüsün daha karıştığı kazada 117 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Uzun süre trafik yoğunluğunun yaşandığı ve metrobüs seferlerinin bir süre durduğu olayda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gibi isimlerden peş peşe açıklamalar gelmişti. Bu süre zarfında, Gece yarısına kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmanoğlu'ndan bir açıklama gelmemesi sosyal medyada bazı kişilerin eleştirilerde bulunmasına neden olmuştu. İmamoğlu, kazanın ardından gece yarısı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yaralı vatandaşları hastanede ziyaret ettiğini belirtmiş ve son durumu açıklamıştı. Paylaşımda fotoğraflar da yer alıyordu. Olay sonrası kazanın nedeni olarak ise metrobüs kamerasında kaydedilen görüntüler gösterilmişti. Görüntülerde metrobüs şoförünün fenalaştığı ve kötü oluyorum, ambulansı arayın dediği anlar yer almıştı. Ancak kaza gecesi, ilk açıklamayı yapana kadar İmamoğlu'nun nerede olduğu bazı vatandaşlar tarafından merak edilmişti. Konserde olduğu iddiaları. Bir anda ülke gündemine oturan ve endişe yaratan kazada İmamoğlu'nun uzun süre açıklamada bulunmaması dikkat çekmiş ve sosyal medyada kimi çevrelerde tepkiye yol açmıştı. Sosyal medyada... Kazanın olduğu saatlerde İmamoğlu'nun 4,5 saat boyunca Kemerburgaz kent ormanında konser izlediği iddiaları da yer almıştı. Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Odak'ın haberine göre Ekrem İmamoğlu'nun o akşam nerede olduğu ortaya çıktı. Buna göre, İBB Başkanı İmamoğlu'nun o akşamki programı doğrultusunda saat 18.00 sularında Kemerburgaz kent ormanında danışmanı Ertan Yıldız ile buluştuğu öne sürüldü. İmanoğlu'nun orada bulunma sebebi olarak ise asıl programına yakın bir konum olması gösterildi. Habere göre, İmanoğlu, buradayken kazanın haberini aldı ancak bölgeye gitmesi halinde çalışmaların etkilenebileceği düşüncesiyle Kemerburgaz'da kaldı. Ardından asıl programına geçerek Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun o bölgeye çok yakın olan Göktürk'teki evine gitti. Görüşme sonrası hastanede yaralıları ziyaret. Bilgilere göre, Davutoğlu ziyareti 22.00'de biten İmanoğlu, sonrasında metrobüs kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etmek üzere avcılara gitti. Son duruma ilişkin bilgi alan İmanoğlu, ardından sosyal medya hesabından hastane ziyaretiyle ilgili fotoğrafları da paylaşarak bu akşam İstanbul'da hepimizi üzen bir kaza yaşadık. Yaralı vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Hepsi iyileşene kadar bize emanet. Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim açıklamasını yaptı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. 2 ay... Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20. 14'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Karşı, kar karşı karşıya kaçtı değerli izleyenler. Beşiktaş değerli izleyenler Melipol Başakşehir'i konuk ediyor, maçta 32. dakika oynanıyor, maç Vodafone Park'ta oynanıyor, maçı Halil Umut Medya yönetiyor ve maçı sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Otomobilde aldım aldım döneme başlıyor, o tarihi işaret ettiler değerli izleyenler. İkincil araba fiyatları düşer mi? Sıfır araç fiyatları ne olur? Sorusu araç almak isteyenlerin gündemine yer alırken sektör temsilcilerine yeni bir açılım geldi. Sektör temsilcileri çip krizine ek olarak enerji, lojistik ve ham madde sonlarının maliyetleri daha da arttığını ifade ederken bu durumun sıfır kilometre araba fiyatları yeni bir zam olarak yansıtacağını dile getirdi. Finans, finans, otomotiv. Hı. Otomobilde aldın aldın dönemi. Tarih verildi, sıfır araçlara maliyet kaynaklı zam geliyor. Otomobilde aldın aldın dönemi. Tarih verildi, sıfır araçlara maliyet kaynaklı zam geliyor. İkinci el araba fiyatları düşer mi? Sıfır araç fiyatları ne olur? Sorusu araç almak isteyenlerin gündeminde yer alırken sektör temsilcilerinden yeni bir açıklama geldi. Sektör temsilcileri çift krizine ilk olarak, Enerji, Lojistik ve hammadde sorununun maliyetleri daha da arttırdığını ifade ederken bu durumun sıfır kilometre araba fiyatlarına yeni bir zam olarak yansıyacağını dile getirdi. Türkiye'de otomotiv üretimi Ağustos'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,3 oranında düşüşle 100 bin adetin altında kaldı. Ocak-Ağustos döneminde toplam otomotiv üretimi ise yıllık %2,3 artışla 8133000'e çıktı. 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %8,5 oranında azaldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği, ODD, verilerine göre 2022 Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %21,3 azalarak 35.230 adet oldu. Satışlar 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise geçen yıla göre %9,4 oranında azalarak 354.543 adet olarak gerçekleşti. Mayıs ve Haziran aylarında araba fiyatları ve satışları hızlı bir şekilde yukarı yönde hareket etti. Fakat son iki aydır satışlar önceki aylara göre neredeyse yarı yarıya geriledi. Fiyatlarda ise neredeyse düşüş görülmedi. Buna rağmen fiyatların hızla yükselmesiyle birlikte ilan sitelerinde satılık araç sayısı yükseliş gösterdi. Son bir yılın ilan sayılarına bakıldığında %40 oranında artış olduğu gözlemlendi. Son dakika, ikinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araç piyasasında son durum böyle iken sektör temsilcilerinden ikinci el araba fiyatlarına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Cumhuriyet'e konuşan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sıfır kilometre otomobil fiyatlarına, üretim maliyeti artışlarının yansıyacağını söyleyerek satın almak için daha fazla beklenmemesi gerektiğini vurguladı. Yalçın, Eylül-Ekim döneminde markadan markaya değişse de tedarikte yüzde pozitif gelişme gözlemlediklerini belirterek, araç bulunurluğunun kısmen artmasını tüketiciler fırsat olarak değerlendirmedi. Yeni bir araç düşünenlere kararlarını ertelemeden mevcut fiyat seviyelerinden hızla gerçekleştirmelerini öneriyoruz dedi. Maliyet kaynaklı yeni zamlar kapıda küresel krizinin devam ettiğini ik olarak enerji, lojistik ve hammadde krizlerinin maliyetleri daha da artıracağının altını çizen Yalçın, yakın zamanda bu dört sorunlu konu hakkında bir iyileşme olmasını beklemiyoruz. Zaten halihazırda Ocak Eylül 2022 döneminde sıfır kilometre araç fiyatlarındaki artış tam olarak yüzdeyi yükseldi. Dolayısıyla sıfır kilometre araç fiyatları ister istemez maliyetlerin artmasından ötürü yükselmeye daha da devam edecek dedi. 66 sınırlaması ile ikinci elde fiyatlar geri geldi. Yaz aylarını durgun geçiren ikinci el sektörünün ise umudunun okulların açılma süreci ve şehre dönüş akımı olduğunu belirten Yalçın, bu durgun geçen süreçte küçük kompakt segment sınıftaki araçların fiyatlarının yüzde yavaran oranda düştüğüne dikkat çekti. Yalçın, 6000 km 6 ay uygulaması sebebiyle ikinci elde fiyatların bir miktar gerilediğini görüyoruz. Çünkü 15 Eylül'e kadar alım satım işi yapan firmalar, Ellerindeki araçları satmaya çalışıyorlar. Düşen bir piyasada ellerindeki araçları satmak için fiyatları belli bir oranda geri çekiyorlar dedi. Bu düşüşün Eylül'de en fazla bir iki oranında daha artabileceğini belirten Yalçın, bu düşüşlerin satın alım için dönemsel bir fırsat yarattığına dikkat çekti. Renault, Temmuz-Ağustos-Eylül fiyatları Blue Joy 1-0-C65BV-3191-91435-403.000 Helio Joy 1-0 C-Tronic 90BV 466.485.900-485.900 Megane Sedan Joy 1-3 C-140BV 525.900-539.539.000 Megane Sedan Joy John Ford 13 c C-140BV 535.900-549.549.000 C-Trohen Temmuz-Ağustos-Eylül fiyatları c 312 güneç 83 HP 5 ileri manuel 41614 16141614161 c 312 güneç 110 HP AT6 fuel mod C4 fuel 12 güneç 100 inçli 6 ileri manuel 5180 2500 C4F volt 1 2 pletech 138 AT 86 160 1677 1692 bin. Ürünlar Temmuz Ağustos Eylül fiyatları. I11 m 67 dajum 3 122 331 503 131 500. I11 m mehtil 67 dajum AMT 362 373 373 bin. I 21 4 m 6 ileri düz 395 bin432 bin 437 bin iyi 21 4 6, ileri otomatik atışım 450 bin 500 4, 165, 500 4, 170, 500 Gela, Temmuz Ağustos Eylül fiyatları yeni cerato 16 l 128 PS elegannce otomatik 6 135906140 Yeni Cerato 16L128 PS Prestige Otomatik 745.970-150.970-158.000. Opel, Temmuz-Ağustos-Eylül fiyatları. Porsa 1.2 benzinli MT575 HP Elidan Ceman'ı L478.900-488.900-499.900. Ulsa 1.2 benzinli at 8 100 HP Edition, otomatik 5 149.900 5, 5 169.900 Nisan Temmuz Ağustos Eylül fiyatları Micra 1.0 92 PS elektronik CVT teknel 5 179.200 5 191.300 5 Temmuz Ağustos Eylül fiyatları Yeni Vizor 1.0 EVO 80 HP destu ile 4150.000 Yeni Vizor 1.0 110 HP destu ile 5150.000 5150.000 5150.000 Leon 10 110 HP destu ile 6190.000 6190.000 6190.000 Leon 1.5 ECT 150 HP destu DFR benzin otomatik 7190.000 Temmuz-Ağustos-Eylül fiyatları Yeni 208 Prime 1 75 PURETEC 75 HP MT5 456.500 490.000 495, 495.000 Yeni 208 Prime SELECT 10.000 2 100 HP AT8 560.500 560.000 585, 560.000 585.000 Toyota, Temmuz-Ağustos-Eylül fiyatları Yaris 1.0 Vision benzin 416.600.6104 Yaris 1.5 Dream multimedya benzin otomatik 5147.155 170.355 170, Corolla 1.5 Vision benzin manuel 5127.605 Corolla 1.5 Vision Multivan benzin otomatik 515.800 555.633.155.74400 Suzuki Temmuz-Ağustos Eylül fiyatları Swift 1.2hev CVT VVT-i no 560.005.799.579.00 Swift 1.2hev CVT VVT-i no en çok aranan haberler, mızdiki yasalarında ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20-14'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. 14. Banka'dan ortalaması puan farkı dikkat çekti değerli izleyenler. Son dakika abone göre 14 seçim anketinin ortalaması altılamasayla Cumhur İttifakı arasındaki fark dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun oy oranı bakın ne çıktı. Son dakika abone göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Ağustos ayında yayınlanan 14 seçim anketinin ortalamasına dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Liderlerin aldıkları oy yoranların geri altı. 14 anketin ortalamasında Cumhur İttifakı ile CHP, İYİ Parti, Saadet Beyva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu altılı Masa arasındaki puan farkı dikkat dikkatç. Haber, haber, politika. Son dakika 14 seçim anketinin ortalaması. Altılı Masa ile Cumhur İttifakı arasındaki fark dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun oy oranı. Son dakika 14 seçim anketinin ortalaması. Altılı Masa ile Cumhur İttifakı arasındaki fark dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun oy oranı. Son dakika haberi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Ağustos ayında yayımlanan 14 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Liderlerin aldıkları oy oranlarının yer aldığı 14 anketin ortalamasında, Cumhur İttifakı ile CHP, İyi Parti, Saadet, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu altı röması arasındaki puan farkı dikkat çekti. Son dakika Cumhurbaşkanlığı seçimlerine geri sayım sürerken anket şirketleri de çalışmalarına hız verdi. Ağustos ayında 14 genel seçim anketi açıklandı. Yüneylen, Halear, Avrasya, Alf, Orç, Metropol, Optimar, Hasal, Yar, Murdo, Arp, Aksoy, Orçlus, Hareda Suri'nin seçim anketlerinin ortalamasının alındığı raporda ittifaklar arası oy farkı ve liderlerin olası adaylıklarında alacakları oy oranları yer aldı. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında 4 puanlık var. 14 anketin ortalamasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı %31,2. Anket ortalamalarına göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı %27,2. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oy oranı %14,1. BDP Eş Genel Başkanı Pervin Burda'nın oy oranı %9,8. Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı Devlet Bahçeli'nin oy oranı yüzde 7,4. Deva Partisi genel başkanı Ali Babacan'ın oy oranı yüzde 2,4. Zafer Partisi genel başkanı Ümit Özdağ'ın oy oranı yüzde 2,0. Yeniden Refah Partisi genel başkanı Fatih Erbakan'ın oy oranı yüzde 1,4. Gelecek Partisi genel başkanı Ahmet Davutoğlu'nun oy oranı yüzde 1,1. Saadet Partisi genel başkanı Temel Karaböglan'ın oy oranı yüzde 1,0. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oy oranı %0,6. Cumhur İttifakı'nın oy oranı. 14 seçim anketinin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı %38,6 olarak ölçüldü. altılı Masa 7 puan önde. CHP, İyi Parti, Saadet, Deva Partisi, Gelece Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu altılı Masa'nın oy oranı ise %45,8 olarak ölçüldü. En çok aranan haberler. Ama Haber Bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20-14'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Röve Mesut Özil Kadroluç'u bırakıldı değerli izleyenler. Futbol hayatı resmen bitti değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Fenerbahçe'nin beklentileri karşılayamaması ve kadro dışı kalması sonrası daha önce birlikte top koşturduğu Evine Belazo'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir'in yönettiği Mesut Özil burada da forma şansı bulmaktan zorlanırken 6. hafta mücadelesinde oynanacak olan Beşiktaş karşılaşması öncesi flaş bir gelişme yaşandı. 33 yaşındaki futbolcu zorlu karşılaşma öncesi kadro dışı bırakıldı. İşte detaylar. Futbol hayatı bitti Mesut Özil kadro dışı. Son dakika. Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamaması ve kadro dışı kalması sonrası, daha önce birlikte top koşturdu Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir'in yolunu tutan Mesut Özil, burada da forma şansı bulmakta zorlanırken, 6. hafta mücadelesinde oynanacak olan Beşiktaş karşılaşması öncesi flash bir gelişme yaşandı. 33 yaşındaki futbolcu zorlu karşılaşma öncesi kadro dışı bırakıldı. İşte detaylar. Mesut Özil. Fenerbahçe'nin İngiltere Premier League ekibi Arsenal'dan bonservissiz olarak 2020-2021 sezonunun devre arasında 3-5 yıllığına kadrosuna kattığı Mesut Özil'in transferi hem Türkiye'de hem de dünyada büyük ses getirmişti. Büyük beklentilerle kadroya katılan ancak beklentilerin altına kalan ve İsmail Kartal döneminde kadro dışı kalan Özil, Jorge Jesus döneminde de karar değişmeyince ayrılık kararı almıştı. Başakşehir formasıyla Al Hal böyleyken Fenerbahçe'den flaş bir şekilde ayrılarak Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir'in yolunu tutan 33 yaşındaki oyuncu, yeni takımıyla Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanan Kayseri Spor Mücadelesi'nde ilk kez forma şansı bulurken, müsabakaya yedek başlamış ve karşılaşmanın 80. dakikasında Berkay Özcan'ın yerine oyuna dahil olmuştu. Sadece 10 dakika. Başakşehir'in evinde Kayseri Spor ile oynadığı karşılaşmayla 154 gün sonra sahaya çıkan Özil, Süper Lig'de 6. haftaya gelinse de Başakşehir formasıyla yalnızca 10 dakika sahada kalabildi. Başakşehir'de de aynı senaryo. Fenerbahçe'ye transferinde olduğu gibi Başakşehir'e transferi de Turuncula Civertli taraftarları heyecanlandırırken yaşanan bu durum büyük bir hayal kırıklığına sebep oldu. Öte yandan Yıldız isim için oldukça dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Kadro dışı. Mesut Özil, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'in 6. haftasındaki Beşiktaş maçında kadro dışı bırakıldı. Yaşanan bu durum taraftarların tepkisine neden olurken, bazı taraftarlar Mesut Özil için futbol hayatı bitti yorumlarında bulundu. En çok aranan haberler, iletişim, yardım. haber haberlerimiz devam ediyor yaklaşık. Yürütmeyi on kadar değerli izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz. Cesedi yol kenarında bu halde bulundu. Dikkat çeken kesi detay ortaya çıktı değerli izleyenler. Bursa bal kesi kenarında bir kadın cesedi bulundu. Sürücülerin ihbar üzerine bulunan kadın üzerinde spor kıyafetleri oldu ve yüzünde kesi izleri bulundu. Bellendi. İşte kan donduran olayın detayları. Haber. Haber. Güncel. Kan donduran vahşet. Cesedi yol kenarında bu halde bulundu. Kan donduran vahşet. Cesedi yol kenarında bu halde bulundu. Bursa balı kesil yolu kenarında bir kadın cesedi bulundu. Sürücülerin ihbarı üzerine bulunan kadının üzerinde spor kıyafetleri olduğu ve yüzünde kesi izleri bulunduğu belirlendi. işte kan donduran olayın detayları. Bursa'nın Karacabey ilçesi Çeşme mevkisi Balıkesir-Bursa yolu kenarında kadın cesedi gören sürücüler, 112 acil çağrı merkezine haber verdi. İhbarla kısa sürede bölgeye gelen jandarma ekipleri, çevre güvenliği aldı. Spor kıyafetleri olan ve yüzünde kesi izleri bulunan kadının üzerinden kimlik çıkmadığı belirtildi. Cansız beden, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Soruşturma başlatıldı. D.L.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Beş terörist daha ilk Ama haberi devam ediyor. Yaklaşık 20'ye 14'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Tunç Soyer'e tepki geldi. Atatürk'ün sözleri bağlamından koparıldı dedi. Değerli izleyenler. Son dakika haber bir AK Parti'den Tunç Soyer'e tepki geldi. Ömer Çelik, Atatürk'ün sözleri bağlamından koparıldı. Bu istismardır dedi. Son dakika haber veren AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Partili MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluş yıl dönümündeki sözleriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları. Haber, haber, güncel. Son dakika AK Parti'den Tunç Soyer'e tepki. Ömer Çelik, Atatürk'ün sözleri bağlamından koparıldı. Bu istismardır. Son dakika AK Parti'den Tunç Soyer'e tepki. Ömer Çelik, Atatürk'ün sözleri bağlamından koparıldı. Bu istismardır. Son dakika haberi, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Mevkıe gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in Kurtuluş Yıl dönümündeki sözleriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte son dakika gelişmesinin detayları. Son dakika haberi, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Mevkıe. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı, saat 16.20'de başladı. Mevyeke gündemine ilişkin AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor. İşte son dakika haberinin tüm detayları. Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde. Tuç Soyer'in 9 Eylül'deki sözleri. İşgalcilere söylenmeyen sözler tarihimize söylendi. Atatürk'ün söylediği sözlerin bağlamından kopartılarak söylenmesi bir istismar siyasetidir. Türkiye Cumhuriyeti de Osmanlı Devleti de bizimdir. 9 Eylül ruhu yaşatılmalı, hiç kavgaya dönüştürülmemeli. İskeçede yeni müftü seçimi. Olgun bir demokrasi örneği olarak kayda geçti. Terörle mücadele Terörle mücadele konusunda güçlü adımlar atmaya devam ediyoruz. Müttefiklerimizin terör örgütüne taziyesi ilkesizliktir. Erdoğan'ın Balkan ülkeleri turu. Özellikle Ukrayna krizinden sonra Balkanlarda tansiyonun kademe kademe yükseldiğini görüyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız güçlü görüşmeler yaparak buradaki tansiyonun düşmesine katkı sağlayan önemli görüşmelerde bulundu. Anatolu'an adlı Roro gemisine taciz ateşi açılması. Bu bir hayrikluktur. Bu kaza gibi değerlendirilecek bir konu değildir. Burası çıkmaz sokaktır. Sorunların masada çözülmesi için Türk diplomasisi yeterli imkanlara sahiptir. Yunanistan'ın masadan kaçmayı bırakıp sahada bu tip haydutluklardan uzak durması gerekir. Yurtlar konusu. Yurt kapasitemiz 825 bini geçti. Tüm bu tablo, bu konudaki başarıyı bu konudaki hassasiyeti göstermektedir. Üniversite bakanlık tartışmaları. Bir parti PKK terör örgütü değildir diyor. Türkiye Cumhuriyeti de PKK bir terör örgütüdür diyor. Bununla ilgili olarak topluma bir izahatta bulunulması gerekir. Ukrayna tarafından Türkiye'ye ekonomik yaptırım çağrısı. Hiçbir ülkenin Türkiye'ye karşı yaptırım çağrısı kabul edilemez. Bunu takip ediyoruz. Bilgimiz dahilinde. Altınlı masa toplantıları. Bu kadar toplantıdan sonra bir siyasi çerçeve çıkmalıydı. CHDP sözcüsü Öztrak'ın sözleri. Mitotakis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aynı Tepe'ye koymaya çalışıyorlar. Bu kınanacak bir ifadedir. Erdoğan, Kraliçe Elisabeth'in cenaze törenine katılacak mıdır? Cumhurbaşkanımız müsait olduğunda gideceğini söyledi. Ama henüz program netleşmedi. Program nasıl ayarlanır, bakış nasıl sağlanır Halen arkadaşlar bunu çalışmaya devam ediyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. ana haber bürtelerimiz devam ediyor 20-14'e kadar değerli izleyenler kredi, kartı, kredi ve kredi kartı kullanmaya dikkat değerli izleyenler Kredi ve kredi kartı kullananlar dikkat çünkü yasal takip sayısı 7 ayda 1 milyona yaklaştı değerli izleyen. Yani yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı Ocak-Temmuz döneminde 966 bin kişi oldu. Geçen yılın aynı döneminde 241 bin kişi yasal takibe intikal etmişti. Finans, finans, ekonomi. Kredi ve kredi kartı kullananlar dikkat. Yasal takip sayısı 7 ayda 1 milyona yaklaştı. Kredi ve kredi kartı kullananlar dikkat. Yasal takip sayısı 7 ayda 1 milyona yaklaştı. Yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, ocak Nisan döneminde 966 bin kişi oldu. Geçen yılın aynı döneminde 741 bin kişi yasal takibe intikal etmişti. Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı arttı. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde 538 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde 659 bin kişi oldu. Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi. Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı Ocak-Temmuz 2022 döneminde 966.000 kişi oldu. Temmuz 2022 itibariyle negatif nitelikli bireysel kredi bakiyesi. Öte yandan, risk merkezi verilerine göre... Temmuz 2022 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre %48 artış ile 31,8 milyar TL olurken, tasfiye olunacak alacakların bireysel kredilere oranı 0,1 puan artış ile %2,5 oldu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yerli otomobilde heyecanlandıran gelişme. Anahabem ülkenimiz devam ediyor yaklaşık 20-14'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Sözleşmeye taş karşılaştıran madde başkan açıkladığı değerli izleyenler. Galatasaray'da Morello-Ikardir'in sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı. Başkan Dursun Özbek resmen açıkladı. Galatasaray yaz transfer döneminde özellikle son günde yaptığı transferlerle dikkat çekmişti. Kadrosuna, Reres, Mertens, Lukas, Toreyra, Yusuf Demir ve Mario Ricardli Dünya Futbolu'nda adını duyurmuş olan isimleri kadran sarı kırmızılarda, Başkan Rusun Özbek oldukça hareketli geçen transfer dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray TV'de konuşan Özbek, Mario Ricardli transferinin anlaşma detaylarını da ilk kez açıkladı. Super, super. Donate,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 Yusuf Demir ve Mauro Icardi gibi dünya futbolunda adını duyurmuş olan isimleri katan sarı kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, oldukça hareketli geçen transfer dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İstikide konuşan Özbek, Mauro Icardi transferinin anlaşma detaylarını da ilk kez açıkladı. Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk hedefi için yaz transfer döneminde birçok oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da en dikkat çeken hamlelerden biri pisten kiralanan Mauro Icardi olmuştu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bisikliğe yaptığı açıklamalarda yapılan transferlerle ilgili konuşurken, Icarbin'in sözleşme detaylarını da duyurdu. İşte Dursun Özbek'in sözleri. 5-6 milyon euroya harika transferler yapmış oldu. Biz en büyük yatırımı burada yaptık. 21 yaş altı 2 futbolcu transfer ettik. Bu iki transfere 7 milyon 750 bin euro bon servis ödedik. Demek ki yaptığımız bu transferleri çıkarınca kalan transferler için 18 milyon euro harcama yapmışız. Satılan futbolcuları hesaba katarsak yaklaşık 5-6 milyon euroya harika transferler yapmış olduk. Avrupa'da olmamıza rağmen. Hiçbir tarihte Galatasaray'a bu kadar yıldız futbolcunun transfer edildiği bir dönemi ben hatırlamıyorum. Bir de geçen seneki başarısız dönem boyunca Avrupa'da da yokuz buna rağmen bizi tercih ediyorlar. 5-5-6 milyon euro maliyetle yaptık bunu. Kıcber'i gölgede bıraktı. Geçtiğimiz günlerle Fidaro başlık atıyor. Galatasaray'ın transferleri Kıcber'in Cihel Sa'den gönderilmesini bile gölgede bıraktı. Bu konuda emek veren herkese defalarca teşekkür ediyorum. Icardi'nin sözleşme detayları. Icardi'nin maaşı 750 bin euro, daha doğrusu ücretine katkı verdiğimiz kısım 750 bin euro. Bonusları da 20 gol atarsa 75.000 Euro. Daha önceden yapıldığı gibi puan başına, maç başına gibi bir şey yok. Kazanılan maç başına 3.000 Euro var yalnızca. Lütfen bunları dikkate alarak yorum yapın. Icardi'den bahsettim çünkü en önemli transferlerimizden bir tanesidir. Galatasaray'ı tercih etme nedeni. Icardi, ismin oyuncusudur. Bizde kiralıktır. Galatasaray'ı tercih etmesinin çeşitli sebepleri vardır. En başta gelen sebet marka değeridir. Onun için PSB'de Icardi'nin Galatasaray'da oynamasının uygun olacağını, başarısını devam edeceğini düşünerek de bu anlaşmayı yapmıştır. Drogba, Snecler bu kadar uyguna gelmedi. Sadece Icardi değil, yaptığımız tüm transferler Avrupa'da oynayan önemli oyunculardan oluşuyor. Geçmişte Drogba, Snecler, Abi gibi yıldızlar geldi ancak bu kadar uygun maliyetlerle gelmediler. Maaşlar açısından Galatasaray yine farklılıklar var. Her kuruşun hesabını yaptık. En faydalı olacak futbolcuları aldık. Hem ileriye dönük yatırım yaptık, hem de takımı güçlendirdik. Maaşlarda çok fazla bir artış göstermedik. Geçen sene maaşların toplamı 28 milyon 600 bin euro. Bu sezonda 29 milyon 300 bin euro mertebesinde. Çok fazla bir artış göstermedik. Yaklaşık aynı rakamları tutmak süretiyle. En çok aranan haberler, iletişim, yardım, güvenilir. Ama haber bülterimiz devam ediyor yaklaşık 20-14'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz değerli dostlar. Konsere para aldığımı başkan açıkladı değerli izleyenler. Tarkanizmi konserinden para aldımı başkan Tunç Soyer açıkladı. İsmail Kucukkaya'nın programına kadar İzmir Bülşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan'ın İzmir konserinden ne kadar aldığı sorularına yanıt verdi. Soyer açıklamasında, konserden Tarkan'ın cebine bir kuruş girmediği paranın tümünü bağışladı demiş. Magazin, magazin, güncel. Tarkan İzmir konserinden para aldın mı? Başkan Tunç Soyer açıkladı. Tarkan İzmir konserinden para aldın mı? Başkan Tunç Soyer açıkladı. İsmail Küçükkaya'nın programına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan'ın İzmir konserinden ne kadar aldığı sorularına yanıt verdi. Soyer açıklamasında konserden Tarkan'ın cebine bir kuruş bilmedi, paranın tümünü bağışladı dedi. 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler kapsamında Tarkan Ücretsiz Halk Konseri verdi. Konser günlerdir gündemde. Konserle ilgili en çok merak edilen şeylerden biri de Tarkan'ın aldığı ücretti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İsmail Küçükkaya'nın programında bu konuya dair açıklama yaptı. Tunç Soyer gelen eleştirilere İsmail Küçükkaya'nın programında yanıt verdi, Vahdettin ve Fatih Sultan Mehmet Han bilmiyor. İsmail Küçükkaya merak edileni sordu. İsmail Küçükkaya programda Tarkan para almadığını mı? diye sordu. Üç soyal açıklamasında Tarkan'ın cebine bir kuruş girmeyecek. O kadar yüce gönüllü ki. Alması gereken ücreti hayır işine aktaracak. Yurt yapsın, süreç mi yapsın diye konuşuyoruz dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kraliç Allah haber bir devam ediyor. Yaklaşık 20 14'e kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Üst videosunda bugün öne Önce çaldı, beğenmedi yaptığı şey şok etti. Anbean görüntülendi. Çaldığı çanta beğenmeyip başka dükkandaki çantayla değiştirdi derdi izleyenler Antalya'nın Manar ilçesinde hırsızlık olayları çıkışık gündeme gelen Kapalı Çarşı'da hırsızlık şüphelisi kadının tezgahlar tek tek açıp beğendiği ürünleri çaldı. Kadının bu dükkandan bir dükkândan çaldı, çantayı beğenmeyip Başka bir dükkandaki çantayla değiştirdi. de dikkatlenen kaçmazken, esnafın dikkatli şüpheliği yakalattı. hırsızlık alıyla güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öder, öder, ilginç öderler. Çazdın çantayı beğenmeyi başka dükkandaki çantayla değiştirdi. Çazdın çantayı beğenmeyi başka dükkandaki çantayla değiştirdi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde hırsızlık olaylarıyla sık sık gündeme gelen kapalı çarşıda hırsızlık şüphelisi kadın tezgileri tek tek açık beğendiği ürünleri çaldı. Kadının bir dükkundan çaldığı çantayı beğenmeyip başka bir dükkundaki çantayla değiştirdiği ve de dikkatlerden kaçmazken esnafın dikkati şüpheliği yakalattı. Hırsızlık ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Aşağı Pazarcı Mahallesi 24 sokakta bulunan kapalı çarşıda yaşanan geçtiğimiz gece yaşanan olayda çarşıya giren kadın hırsızlık tezgikleri tek tek açmak suretiyle kontrol ederken, ürünleri seçerek elindeki siyah çöp poşetine doldurdu. İş yerlerinde bulunan güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, tezgiklerin tamamının üzerine açan ve bu üzerinde tezgikten hırsızlık yapan kadının, çanta satan bir işyerinin yerinin aldığı çantayı, çanta satan başka bir işyerinin yerinin kaliteli kaliteli çantayla değiştirdiği görüldü. Hırsızlık yapan kadının rahatlığını anlam veremeyen esnaflar, Müşterilerinin bile bu kadar ürünleri incelemediğini belirterek, hırsızlardan bezdiklerini dile getirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine Kapalı Çarşı'ya gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri gerekli incelemelerin ardından hırsızlık olayını gerçekleştiren kadını kısa sürede yakaladı. Kapalı Çarşı esnaflarından 10 kişinin hırsızlık olayıyla ilgili şikayette bulunduğu bildirildi. İş yeri sahibinin diktatı hırsızı yakalattı. Sabah iş yerini açtığında tezgilttaki çantanın dikkatini çektiğini belirten mağaza çalışanı tezgiltte açtığında bizim iş yerine ait olmayan çanta hemen dikkatini çekti. Kamerayı izlediğimde ise bir kadının elinde çantayla geldiğini, bizim tezgiltan daha kaliteli çantayı alıp yanında getirdiği çantayı onun yerine koyduğunu gördüm. Karşınızdaki konuşuya sorduğumuzda çantanın onun tezgiltinden çalınmış olduğunu fark ettik ve arkadaşımıza çantayı teslim ettik dedi. İndia Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Mevlüt Asit. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20 e kadar bu ekranlardayız. Değerli dostlar, diğer haberimize geçiyoruz. Önüm, önüm, önümüzdeki iki saat ediklerifenin mafatlı duyurdu. Ser uyarısı geldi değerli izleyenler. AFAD'dan kritik uyarı geldi. Önümüzdeki 2 saate dikkat dedi. Değerli izleyenler AFAD Afet ve acil durum yönetimi başkanlığından AFAD Ankara ve karede etkili olması beklenen kuvvetli yağışla ilgili uyarı mesajı yayınladı. Vatandaşların ani su baskınlarına karşı tedbir olması istenildi. Açıklamada 12 Eylül Pazartesi Ankara'nın Bala ve Kırıkkale'nin keskin başlılığı baş Kara keçili ile çele içecek içlerinde gök gürültülü sağmak yağışların önümüzdeki 2 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir dediniz. Afak'tan kritik uyarı. Önümüzdeki 2 saate dikkat. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından Hatay, Ankara ve Kırıkkale'de etkili olması beklenen kuvvetli yağışla ilgili uyarı mesajı yayınlandı. Vatandaşların ani su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi. Açıklamada, 12 Eylül Pazartesi, Ankara'nın balı ve Kırıkkale'nin keskin, bahşılı, kara keçili ile Çelebi ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 2 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir denildi. Ankara için sel uyarısı geldi. Afal, vatandaşları su baskınlarına ve şiddetli yağışa karşı uyarırken önümüzdeki 2 saate özellikle dikkat edilmesini istedi. Kuvvetli olması bekleniyor. AFAD'dan yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, 12 Eylül Pazartesi, Ankara'nın Balık ve Kırıkkale'nin keskin, Bahçılık, Karakeçili ile Çelebi ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki iki saatlik periyotta yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Vatandaşlarımızın anisel, su baskı, yıldırı, yerel dolu yağışı ve yağış alanında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tehbirli olmasını önemli hatırlatıyoruz denildi. Anasay Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20-14'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz Taraftarlar çıldırdı, secde mi ediyor, maça maça damga vurdu değerli isteyenler Son dakika haberine göre Beşiktaş Başakşehir maçı bu pozisyon damga vurdu. Siyah beyaz taraftarlardan penaltı isyanı geldi değerli izleyenler. Son dakika haberleri Süper Lig 6. haftasında Beşiktaş Medipol Başakşehir konuk etti. Siyah beyazlar karşılaşmaya çok hızlı başlarken 13. dakikada yaşanan bir pozisyon sosyal medyanın gündemini oldu. Artı Muzuki'nin sol kanattan ceza sahası şişesine çevirdi topa Leo Duarte'nin yaptığı müdahale sonrasında siyah-beyazlar yoğun penaltı itirazında bulundu. Hakem Halil Umut meylerse devam karar verdi. Skop. Skop. Beşiktaş. Son dakika Beşiktaş-Başakşehir maçına bu pozisyon damga vurdu. Siyah-beyazlı taraftarlardan penaltı istendi. Son dakika Beşiktaş-Başakşehir maçına bu pozisyon damga vurdu. Siyah-beyazlı taraftarlardan penaltı isyanı. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Siyah-beyazlılar, karşılaşmaya çok hızlı başlarken, 13. dakikada yaşanan bir pozisyon, sosyal medyanın gündemine oturdu. arthur Masuak'un son kanattan ceza sahası içerisine çevirdiği topa Rio Duarte'nin yaptığı müdahale sonrasında siyah-beyazlılar yoğun penaltı itirazında bulundu. Hakem Halil Umut Melek devam kararı verdi. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta kapalı gişe oynanan müsabaka oldukça tempolu bir şekilde başladı. İki takım da ilk yarıda birçok pozisyon bulurken siyah-beyazlı takımın penaltı beklediği an sosyal medyada geniş yer buldu. Artgun Masuak'un ortası. Karşılaşmanın 13. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında sol kanatta Artık'ın Masu Akut, Kütçeri'ye yaptığı ortayla arkadaşlarını topla buluşturmak istedi. duartenin müdahalesi. Başak Şehir savunmasında Leo Duvart'e, Masu ortasında top yere inecekken kafayla müdahale etmek istedi ancak Beşiktaş'ın yuvarlar, oyuncunun gövdesi ve yer arasında kaldı. Beşiktaş'tan penaltı itirazı. Beşiktaşlı futbolcular anında hakem Halil Umut Meler'e doğru yönelerek pozisyonun penaltı olduğuna dair itirazlarda bulundular. Meler, devam dedi. Oyunun durmasının ardından bir süre var odasıyla görüşen Meler, maçın taş atışıyla devam etmesi yönünde kararını verdi. Taraftar isyan etti. Halil Umut Meler'in devam kararı sonrasında siyah beyazlı taraftarlar, sosyal medyada adeta penaltı için isyan ettiler. Görüntüler Sports'tan alınmıştır. İşte bazı taraftarların tepkileri, en çok aranan haberler, iletişim, yardım, üyelik, gizlilik politikası,